selam yay ve oğlak arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz ben şengül şengülü e sihirli fanları kanalına hoşgeldiniz sevgili yaylar ve oğlak arkadaşlarım sizler için aralık ayında sevgili yay ve oğlak arkadaşlarımın istekleri gerçekleşecek mi ya da isteklerinizde ne kadar yolunuz kaldı ne kadar yakınsınız yakın mı uzak mı onların açılımını yapacağım sizler için tarot açacağım sevgili yay ve oğlak arkadaşlarım ama öncesinde Yüklemelerimi de yaptım sevgili arkadaşlar sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum linkleri zaten videomun altında mevcut bulunacaktır tıklayarak çay falı aşk hayatınız kanalıma ulaşabilirsiniz yeni yıla ilişkilerinde kimler mutlu giriyor Açılımım tamamlanmıştır videolar yüklenmiştir Buyurun efendim izlemeye bekliyorum sizleri aboneliğe bekliyorum Buraya bekliyorum. Benim oldum her yere sevgili yay ve oğlak arkadaşlarımı bekliyorum. Evet sevgili arkadaşlarım şimdi sizler için Aralık ayında yay ve oğlak arkadaşlarımın istekleri gerçekleşecek mi? Ya da ne kadar yolları kalmış? Önce yay arkadaşımdan başlıyorum. Ardından oğlak arkadaşlarımıza geçeceğim. Bakalım ne kadar yol var ya da ulaşıyor mu? Yoksa hemencik mi ulaşıyor? Sevgili yay arkadaşlarımın istekleri yani şu gelmesi olmayacak. Bayağı bir geldi bugün. Hep üzüntü hep üzüntü değil mi sevgili arkadaşlar? Böyle ha deyince bir şeyleri elde edemiyoruz ya. Böyle kaderin mi diyelim ne diyelim bilmiyorum ki. <gülüyor> Aynı şey benim için de geçerli. Çünkü yaylar benim ay burcum sevgili arkadaşlarım. Bakın küs olabilirsiniz patronunuzla, arkadaşınızla, sevgilinizle, evde, eşinizle, anne, baba... Hayatta görüştüğünüz kimler var ise onların hepsi geçerli sevgili yay arkadaşlarım bakın ya bunu sizler uzatacaksınız hiç fark etmiyor ya da karşı taraf sizlere bir şeyler uzatacak püslüklerin barışı demektir yardımlaşmak bir şeyleri düzeltmek demektir bunlar meydana gelecek aralığın başlarında artı ardından bir yıldız gibi parlama durumlarınız var kalben ruhen beynen ya ne kadar güzel belki de zihnimizi tazeleriz kim bilir planlı programlı olacağız çünkü isteklerimiz var değil mi istekler var sevgili yay arkadaşlarım hemen ardından cazibe altındayız bakın cazibemiz var istiyorum araç mı istiyorum ev mi istiyorum iş mi aşk mı ne istiyorsam artık ben onun cazibesi altındayım yoğun duygular hissediyorum çok yoğun hissediyorum bunu ama gelin görün ki hemen isteyince de olmuyor bundan dolayı biraz böyle bir melankoli durumlarınız olabilir biraz böyle hafiften içten içten dışarıya belli etmeyiz üzüntümüzü içten biraz kalbimiz kırgın olabilir ya da şunu şöyle de diyebiliriz sevgili arkadaşlarım tam burada her şey iyi iyi giderken sevgili yay arkadaşlarım yanlış anlaşılmasın bir arkadaşımız ya da patronumuz ya da anne baba kardeş gibi eş gibi bize küçük çaplı yalan söyleyebilirler bu yalandan dolayı Burada üzüntü duyabiliriz. Çünkü istekler var. İsteklerimiz var. Bizim isteklerimiz annemize babamıza uymayabilir. Bizi kızdırabilirler. İstediğimiz yerine gelmediğinde getiremeyebilirler istediğimizi. Bundan dolayı burada bir üzüntü bir gözyaşı durumumuz meydana gelebilir. Yoğun duygu hissedebiliriz. Ama daha sonrasında bu süreç böyle yaşanırken sevgili yay arkadaşım Sevgilin olabilir, eşin olabilir, anne, baba, kardeş, iş arkadaşı, patronun her kimisi hiç fark etmiyor. Daha sonra bakın burada burada uzandığı yetmiyor, burada da aynı şekliyle uzanıyor. Çiçek uzanacak çiçek derken bir aloda denilebilir. Tabii ki herkes herkese çiçek uzatmıyor sevgili arkadaşlarım yardım ellere uzanacak sevildiğinizi hissedeceksiniz sevmek isteyeceksiniz sevildiğinizi bilmek isteyeceksiniz sevgili yaylar isteklerinize ulaşmak için bir şeylerden mahrum kalmak istemeyeceksiniz ama özellikle de burada siz sevildiğinizi bilmek isteyeceksiniz ben sevildiğimi bilmek istiyorum beni kandırmasınlar ben artık üzülmek istemiyorum ben küslüklerin ortadan kalktığını şöyle karşımda insan gibi insan istiyorum beni kandırmayın ben gerçekten de sevildiğimi bilmek istiyorum sizlerin yüzünden hayatta her şeyden ben mahrum kaldım diyebilir de bazı yayı arkadaşlarım bakın tek tarafla tek taraflı anlatmıyorum sevgili arkadaşlar az önce de söylediğim gibi sizler yüzünden ben mahrumiyettir bu kart bakın mahrum kaldım diyebilir şimdi burada tabi ki de bırakmayacağım evet geliyor yardım elleri mutlaka uzanıyor şans demektir risk almak demektir kendine güvenmek demektir ebedi doyum demektir sevgili yay arkadaşım merak etme sizlere de yardım elleri uzanacak fakat illaki şu badireyi atlatmamız gerekiyor bir şekilde bir şeyler tatlıya bağlanılacak hayatınızda ondan sonrasında iktidar benimdir diyebilir sevgili yay arkadaşlarım ne diyormuş içindeki çocuk diyor melek içindeki çocuk tam yeni yıla girerken içindeki çocuğa sarıl içindeki çocuğa sarıl onun şefkate ilgi güzelliklere ihtiyacı var ona sevgi akıt diyor elbette önce içimizdeki çocuğu sevindireceğiz sevgili yay arkadaşım sıkmayın canınızı her şeyin hayırlısı Hadi bakalım sizlere de bir şekilde bir yerde badireler atlatıldıktan sonra bir şeyler uzanacak. Merak etmeyin. Sıkıntı etmeyin sevgili yay arkadaşlarım. Aynı şey benim için de geçerlidir. İnşallah bakalım hayırlısıyla gelsin. Hayatımıza ne gelecekse. Evet. Şimdi sevgili oğlak arkadaşlarımıza geçtik. Bakalım Aralık ayında. Yılın son ayında istekler gerçekleşiyor mu? Sevgili oğlak arkadaşlarımızın. Evet ebedi doyum hayal ediyorlar. Mutlu aşk hayal ediyorlar. Mutlu yuva. Mutlu bir gelecek. Son anda bir hayal kırıklığı. Onu orada bırakmayacağım tabii ki. Sevgili oğlak arkadaşlarım. Ebedi doyum, mutluluk istiyorsunuz. Bundan dolayı arayış içinde istediğiniz bir şeyler var. Sevgili oğlak arkadaşlarımın bayağı bir arayış içindesiniz. Arıyorsunuz arıyorsunuz tabi isteyince deyle geçmiyor değil mi sevgili arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? Burada bir hedef belirleyeceksin. Böyle boş boş aramakla bu olacak gibi değil diyecek benim sevgili oğlak arkadaşım. Mantıklı hareket etmeliyim. Planlı programlı hareket etmeliyim diyerek aramanızı atlıyorsunuz. Bir yol çizeceksin isteklerine. Artık her neyse evlilik mi tanışmak mı sevgililik mi ev mi araba mı ne istiyorsun bununla alakalı yol çizeceksin hedef belirleyeceksin ne hedefiymiş zafer hedefi zafer isteğime ben ulaştığıma zafer yaptım demektir bu iş budur bu hepimiz için aynıdır hemen ardından evet diyecek sevgili oğlak arkadaşım tamam ben zafer yapmak için isteğime ulaşmak için hedefi belirledim. Kabul ediyorum diyecek, kabul ediyorum. Ne kadar hedefi belirlesem de öyle ha istek ele geçmiyor. Biraz benim sabretmem lazım. Çünkü kabullenmekten söz eder kader çarkı. Kabulleneceksin. Hemen ele geçmeyeceğini kabulleneceksin. Burada bir kabule geçiyorsun. Sevgili oğlak arkadaşım en güzelini yapıyorsun. Hemen ardından bakın yavaş yavaş sürprizler sizlere doğru gelmeye başlayacak sürprizli sürprizli bir şeyler küçük çaplı da olsa 3-5 kuruş da olsa tabiri caizse hak ettiğiniz küçük çaplı bir şeyler yavaş yavaş sizlere gelmeye başlayabilir benim sevgili oğlak arkadaşım biraz böyle melankolü biraz kırgın gibi bir vaziyette hissedebilir bu küçük çaplı sürprizlerin ardından çünkü neden o biraz daha büyük bir şeyler bekliyordu. Biraz daha büyük. Geçmiş bitsin. Örneğin araba istiyordu. Artık benim arabam olsun. Ben bisiklet istemiyorum. Örneğin. Değil mi sevgili arkadaşlarım? Ben ev istiyorum. Çadır istemiyorum. Değil mi? Bu şekil. Ben altın istiyorum. Gümüş istemiyorum. 3-5 liralık. Gibi. Tarz size küçük çaplı şeyler gelebilir. Bundan dolayı birazcık böyle melankoli istediğinizin beklediğiniz şeyin çok çok çok altında bir şeyler geldiğinde sevgili oğlak arkadaşım birazcık böyle boynu bükük bir vaziyette geçmişi bitirmek istiyor yenilenmek istiyor ama olmuyor değil mi olacak mı bakalım mı sevgili arkadaşlarım biraz böyle beklentilerimizin çok çok çok altında bir şeyler geldiğinde ama destek göreceksiniz bakın öyle ya da böyle destekten söz eder kartımız. Gelecek mi bakalım? Şöyle bir bakalım. Hmm. Evet bir şeyler uzanıyor. Bir şeyler uzanacak. Küçük çaplı. Küçük çaplı bir şeyler uzanacak. Ama gelin görün ki benim sevgili oğlak arkadaşım pek memnun olmayacak. Bu uzanacak olan küçük çaplı şeylerden tıpkı az önce anlattığım gibi sevgili arkadaşlarım. Çünkü sevgili oğlak arkadaşım biraz daha iyisini bekliyor. Anlatabildim mi? Bakın şu görüntü. Çoluk çocuk örneğin evinde işinde gücünde Gayet mutlu bir şekilde Bu küçük çaplı şeylerden Dediğim gibi tıpkı az önce söylediğim gibi Beklentinizin çok altında bir şeyler Elinize geçecek Bu da sizi memnun etmeyecek Değiştirmek isteyeceksiniz Yani kader değişsin isteyeceksiniz Sevgili oğlak arkadaşlarım Bir kart dağıtayı mı Değişecek mi bu kader hmm, Hemen değişmiyor Demek ki şu 2019 bir geride bırakalım ardından yenilenme geliyor hadi bakalım sevgili oğlaklar yenileceksin yenilenme geliyor yenilenme yenilenme olayınız gelecek geçmişi bitireceksiniz yalancıları dolancıları ölüm kartı sizi korkutmasın yalancılar dolancılar tam siz örneğin dediğim gibi arama beklerken size bisiklet vermişler bu iş budur kim yaptı onu bu yaptı bunlar yaptı işte bunları bitiriyorsun tamam yenileneceksin geçmiş ölecek geçmiş öldüğü an itibariyle yenilikler hayatına gelmeye başlayacak çünkü köstek var köstekçilerin var sevgili oğlak arkadaşım güzel insan benim oğlakçıma bu yapılır mı yapıyorlar işte ne yapıyoruz bitireceğiz onlar bitecek bunları bitireceksin sileceksin hayatından ne güzel ne söylüyor melek ne kadar güzel tam denk geldi sevgili arkadaşlarım. Ardından diyor, buyurun sabırla bekle diyor, sabırla. Güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde yetişiyor Oğlak, sen kafayı yorma, sen yeter ki bunları hayatından sil, at. Gerisini göreceksin diyor. En güzel kart geldi sevgili Oğlak arkadaşıma. Evet sevgili Oğlaklar, Yay ve Oğlak arkadaşlarım, Aralık ayı istekleriniz gerçekleşecek mi? Açılımının sonunu getirdik. Kapatmadan öncesinde tekrar hatırlatacağım. Çayfalı Aşk Hayatınız kanalıma bekliyorum. Sevgili arkadaşlarım linkler videolarımın altında zaten mevcut olacaktır. Tıkladığınızdan kanallarıma rahatlıkla buraya da girebilirsiniz, oraya da girebilirsiniz. Giriş yapın. Yeni yıla ilişkilerinde kimler mutlu girecek? Açılımlarını yaptım videolar yüklendi. Sizleri çayfala aşk hayatınız kanalıma aboneliğe bekliyorum. Gözden geçirin, davet ediyorum. Buraya bekliyorum benim olduğum her yere bekliyorum sevgili dürüst arkadaşlarımı, yay ve oğlak arkadaşlarımı, güzel insanlarımı, özünde sözünde güzel insanları. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Bir an önce isteklerinize kavuşmanız dileğiyle kocaman öpüyorum. Hadi bay.